Bence ayrılabilir diferansiyel denklemlerden bir örnek daha yapmak uygun olur. Evet, hadi yapalım. y'nin x'e göre türevi eşittir. y kosinüs x bölü 1 artı y kare. Ve başlangıç koşulu olarak da y'nin 0 için değeri eşittir 1. Ya da x eşittir 0 ise y eşittir 1. Biliyorum şimdiye kadar birkaç örnek yaptık ama ayrılabilir diferansiyel denklemler hakkında düşünmenin bir diğer yolu tersten kapalı türev almak. Ya da bu konuyu ifadenin bir başka yolu, ne zaman kapalı türev alırsak, sonuç bir ayrılabilir diferansiyel denklem olur. Ümit ediyorum ki bu biraz bağlantı sağlamıştır. Neyse, hadi yapalım. Önce y'leri x'lerden ayırmamız lazım. Her iki tarafı da 1 artı 2y kare ile çarpalım. 1 artı 2y kare çarpı d, dx eşittir y çarpı kosinüs x. Daha y'leri ve x'leri tam olarak ayıramadık. Her iki tarafı da y'ye bölelim ve bakalım. 1 bölü y artı 2y kare bölü y. Bu 2y çarpı d'ye dx eşittir kosinüs x. Her iki tarafı da dx ile çarparım. 1 bölü y artı 2y çarpı dy eşittir kosinüs x dx. Şimdi de her iki tarafında integral ne alabiliriz? 1 bölü y'nin y'ye göre integrali nedir? Biliyorum ilk cevabınız y'nin logaritması olacak ki doğru. Ama bundan daha geniş bir fonksiyon var ki onun türevi de 1 bölü y'dir. Bu fonksiyon y'nin mutlak değerinin tabii logaritmasıdır. Bu sadece biraz daha geniş bir fonksiyondur çünkü alanı pozitif ve negatif sayıları kapsar, sadece 0 yoktur. Y'nin tabii logaritması sadece 0'dan büyük sayıları kapsar y'nin mutlak değerinin tabi logaritması güzeldir ve sıfır hariç tüm noktalarda türevi 1 bölü y'dir. Sadece biraz daha geniş bir fonksiyon. Bu 1 bölü y'nin integralidir ve biz bunu ispat ettik. Ya da en azından y'nin tabi logaritmasının türevinin 1 bölü y olduğunu ispat ettik. Artı 2y'nin y'ye göre integrali nedir? y kare eşittir. Artı c'yi bu tarafa koyacağım. Kosinüs x neyin türevidir? Sinüs x'in. Ve artı c yazabiliriz. Artı c'yi şuraya ekleyebiliriz. Ve başlangıç koşulumuz neydi? y'nin 0 için değeri 1'dir. y'nin 0 için değeri 1'dir. x 0'a eşit olunca y eşittir 1. 1 artı 1 karenin mutlak değerinin tabi logaritması Elen eşittir sinüs 0 artı c. 1'in tabii logaritması, e'nin hangi kuvveti 1'dir? 0 artı 1, sinüs 0 eşittir 0, eşittir c. Böylece c eşittir 1. Böylece bu diferansiyel denklemin çözümü yazmam bile gerekmiyor. c eşittir 1 bulduk. O yüzden bunu karalayıp sadece 1 koyabiliriz y artı y karenin mutlak değerinin tabi logaritması eşittir sinüs x artı 1. Ve bunun grafiğini çizmek istesek görürüz ki y aşağı doğru gitmiyor ve x eksenine yanaşmıyor. O yüzden oradaki mutlak değer fonksiyonunu yok edebiliriz. Neyse bu biraz teknik oluyor. Bu diferansiyel denklemin cevabının kapalı şekli oluyor. Bu da mantıklı çünkü ayrılabilir diferansiyel denklemler aslında tersten kapalı türevlerdir. Genel olarak, diferansiyel denklemlerin eğlenceli bir yanı, değişik tipte denklemleri çözmek için bir sürü yöntem olmasıdır. Bütün diferansiyel denklemleri çözecek tek bir yöntem ya da tek bir teori yoktur. Birkaç tane yöntem vardır ki bir diferansiyel denklem sınıfını çözer ama tüm denklemleri çözecek tek bir yöntem yoktur. Hatta bugün bile hala çözülmemiş olan diferansiyel denklemler vardır ki bunları çözmek için bilgisayarı sayı olarak kullanmak gerekir. Ama bir gün bunlar hakkında da bir video yapacağım. Aslında buna birçok uygulamada rastlayacaksınız. Çünkü fen bilimlerinde ve herhangi bir bilim dalında ekonomi ya da fizik ya da mühendislik olsun rastlayacağımız denklemler genelde çözümsüz olacaktır. Çünkü içinde ikinci ya da üçüncü dereceden türev bulunacaktır ve çarpılacaklar. Demek istediğim çok karmaşık olacaklar. Analitik yoldan zor çözülecekler. Bu nedenle sayısal yoldan çözeceksiniz ki bu çoğu zaman çok daha kolay olacak. Her neyse ümit ederim ki bu noktada ayrılabilir denklemler hakkında baya bir fikriniz olmuştur. Sadece kapalı türevin tersten çözümü olup yeni bir şey değildir. Bundan sonraki konu tam diferansiyel denklemler olacak ve birçok başka metodu öğreneceğiz. Ve ümit ediyorum ki listenin sonuna gelince elinizde hiç olmazsa çözülebilir diferansiyel denklemleri çözecek yöntemler olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.